Az önce P konta, normal diğer kontaklarla oluşturmayı görelim. Şimdi istediğimiz şey ne konta, diğer kontaklarla oluşturmak. Ne konta neydi? Eğer ben, input 0.0 girişine basarsam, input 0.0 girişine basarsa. Baskı anda yükselen kenar olacak, yükselen kenarı geçirmeyecek, çıkış vermeyecek. Butondan elimi çektiğimde, eğer kestiğimde, yani bu girişin değeri birden 0 olduğunda bir çevrim çıkış verecek, daha sonraki çevrimlerde tekrar çıkışını 0'a çevirecek. Yani butondan elimizi çektiğimizde bir çevrimdeki çıkış verip diğer çevrimlerde Çıkış veren yani sadece tek çevirip çalışan bir kontak butonla elimizi çektiğiniz anda. Şimdi bunun istediği şey şu n kontağın yapmış olduğu işlemi diğer kontaklarla veya yardımcı olarak oluşturmak. Yapmaya çalışacağımız şey o. Normalde input 0.0 koyalım. 0.0 koyalım. Yani bu 0.0 çalıştırsın. Burada input'a bastığımız zaman Q0.0 çalışacak işlediğim şey bu mu? Değil. Öyle bir şey düşüneceğiz ki burada, öyle bir şey düşüneceğiz ki burada input 0.0'a bastırın zaman değil de input 0.0'dan elimizi çektiğimiz anda sadece bir çeviri çalışacak ondan sonra duracak. Ne olabilir bu? input 0.0'a bastıracağız, şu an istediğim o değil. Burada bastırın zaman çıkış veriyoruz, istediğimiz çıkış vermemesi ancak elimi çektikten sonra çıkış almak. Negatif evet. Negatif, ama negatif kontrol kullanmadan ne yapacağım mu? Tamam mı? Şey, de... Şimdi Öncelikli olan şu Öncelikli olan şu Ne zaman çalışacak bu? Çek. Butonda elimizi çektiğimizde Butondan elimizi çektiğimizde Şu devre butona bastığımız sürece çalışabilir e, Butondan elimizi çektiğimizde çalışabilir mi? Çalışamaz Butondan elimizi çektiğimizde bu açıkçası Şimdi o zaman şunu kapalı yapalım. Tamam mı? <gülüyor> tamam. Butonlar elini çektiği zaman, yani elin butonda olmadığı zaman bu devre çalışıyor mu? Evet. <gülüyor> çalışıyor. Ama ben yaptığım, anda. ben yaptığım andan itibaren bu devre, <gülüyor> devre ona çıkıyor. Bu devre çıkıyor. Tamam butonlar elini olmadığı zaman, buton elini basılı değilken çıkış versin ama şu anda devamlı çıkış veriyor. O zaman benim buraya bir açık şart komutan koymam lazım. Bu şart konta, bu şart konta, elim butonda değilken çıkış verecek. Yani buraya öyle bir eleman koyacağım ki, buraya öyle bir eleman koyacağım ki, bu eleman, bu eleman. E, Ancak butonla elimi çektiğim zaman, butonla elimi çektiğimde burası kapanacak mı? Kapanacak. O zaman burada kapalı olup çıkış verecek. Öyle bir eleman istiyorum. Yine program nasıl işliyor? Yukarıdan başlıyor, bu satır geliyor işliyor bir alt satıra geçiyor. Tamam Şimdi... ...buraya... ...input 0.0'ın Tamam Bu input 0 .0 açıyla da bir tane merkez 0.0 çalıştıralım. Efendim? Hocam, merkez 0.0 çalıştırmadan, yani direkt yukarıya şey yaptı. Yukarı bağlayalım mı? Ama o zaman ne yapalım. Olmaz. Yani. Şunu diyorsun şuradan mı alalım, şöyle veya böyle Hangisi? Yok beni verin. o var Bir daha diyorum ona. Input sıfır nokta iyi bir yapalım. Şöyle mi? Buradan alalım. Merdiven işte. Tamam. Böyle diyorum ben. Ama bu kadar bir baskın üzeri direkt herhalde. Şu ne? Oğlum sürekli çalışın. Q sıfır var mı? <gülüyor> yok mu? Hocam sürekli çalışalım böyle. İsteyi düşünelim direkt çalışın. Ben onu diyorum işte. Direkt bir <gülüyor> baskın zaman Olmadı. Şimdi... <gülüyor> şimdi Buraya yine 0.0 koydum. Şu yukarıda çalışması benim yerlemem lazım. Ben. Buraya bir şeyin açığını koyacak. Tamam mı? Bir açık şart olacak. Dedik burada merkez 0.0 bir çalıştıralım. Bunları merkez 0.0'ın açık olsun. Açığı olsun. Bakın şimdi devre nasıl çalışacak. PLC. Run yaptım. Run yaptığım itibaren e, anla geçiş oldu fakat bu açık olduğu için Olur. Devam etmeliyim. Aşağısı satıra geldim. Bura açık, devam etmeliyim. Tamam mı? sıfır 0.0'a bastım. Input 0.0'ın değeri ben ne yaptım? Bir. Bir yaptım. <gülüyor> Öyle değil mi? Evet. Input 0.0 değeri ben bir yapınca Burası açıldı mı? Evet. Açıldı. Yani bir şey var mı? Yok. Yok. Yok. O zaman sonrası? Sıfır. sıfır. Evet. Biraz satıra tamam. Değeri bir mi? Bir. Evet. Bura kapandı mı? Evet. Bura kapandı. Evet. Merkez sıfırdan da sıfır bir oldu mu? Oldu. oldu. oldu. Çevrim döndü. Evet. Bir sonraki çevrime girdim. Bir sonraki çevrime girdim. Elim hala bufana mı? Evet. Basılı. Bufana basılı olduğu için bura açık mı? Açık. Açık. Evet. açık. Ama Mert'lerin yeni değeri ne? Bir. Kapandı. Aşağıya indi, buton kapalıydı, 1 olmasını sürdürüyor. Bakın butondan elimi çektim. Döndü. Ver şimdi. Döndü. Butondan elimi çektim mi? Evet evet. Çektim. 0. Burası kapandı mı? Evet oldu. Kapandı. Çünkü değeri ne oldu artık bunun? 0. Sıfır. sıfır oldu, butondan elimi çektim 0 oldu. Normalde kapalı mıydı bu? Evet. Kapalıydı. Buraya kapadı mı? Evet. Kapadı. E Hızlı 1 oldu, 1 oldu, 1 oldu, 1 oldu, 1 1 oldu, normalde yani. ne yok, kapalı değil mi, evet. Evet. normalde kapalı, ben butonla ilgili demek, bu demek değil mi, evet. Evet. sıfır mı oldu, sıfır oldu, e, bu butondan çekti, bu normalde neydi, kapalı, kapalı mıydı, o zaman normalde neyse o geri geldi bu, eski haline geldi, kapalı, <gülüyor> enerji yakışı <gülüyor> var mı, var, var. Merkel'e bakıyorum. Merkel ne olarak kayıptı hafızalarında? Bir. Yeri. Bir olarak kapalı. Yani burada kapalı şu anda? Evet. Kapalı. Çıkış verdi mi? Verdi. Çıkışın 1 oldu mu? Oldu. Oldu. Evet. oldu. Aşağı satır iniyorum. Kapalıydı. Bakın ne zaman çıkış verdi? Butondan elimi çektim. Burayı kapadı. Burayı kapadı. Normalde kapalıydı zaten. Burayı kapadı. Hafızalarında o an için bunun yerine 1 bir olduğu için kapalı ve çıkışı verdi. Bir aşağı satın veriyorum, mutanları çektim mi? Çektim, diğerin evet, evet. sıfır oldu mu? Olur. Oldu, buraya açtı Olur. mı? Açtı, açtı, Yeni bir yeri bu sıfır oldu mu? Olur. Oldu, döndü sonraki çevrime. Yani mutanları birimi çekmiş miydim? Sıfır bir miydi? miydi? kapalı bir ama neydi o bir, sonu, bir. bir son diye de şu anda sıfır. sıfır. 0 olduğu için açtı mı? Evet, açtı, açtı. açtı, çıkışı kesti mi? Evet, Dikkat ederseniz sadece elimi çektiğim anda bir çeyre Sadece elimi çektiğim anda 1 çeyre 0 nokta 0, 0 çıkış verdi Ondan sonraki çeyreler de 0, 0 0 çıkış vermedi verdi. Bu da diğer kontaklarla Normal dediğimiz kontaklarla negatif kenar oluşturma Şu eşit, daha en büyük So